Fiziksel dünyayı gözlemlersek, her yerde rastgele dalgalanmalar buluruz. Gürültü olarak bilinen bu rastgele dalgalanmaları ölçtüğümüzde ise, gerçekten rastlantısal sayılar üretiriz. Bu gürültüyü sampling ya da örnekleme denilen bir metodla ölçtüğümüzde sayılar elde ederiz. Mesela bir televizyondan zaman içinde geçen elektrik akımını ölçtüğümüzde, tamamen düzensiz bir dizi elde ederiz. Bu rastgele diziyi, sayılara göre yönünü değiştiren bir yol halinde görselleştirebiliyoruz ve buna rastlantısal yürüyüş deniliyor. Dizinin her noktasında bir sonraki hareketin tahmin edilemez bir halde devam ettiğini, yani bir şablonu olmadığını biliyoruz. Bu rastlantısal süreçlere, belirlenir olmayan, belirlenemeyen deniliyor ve bunların ilerleyişlerini adı üstünde belirlemek imkansız. Makineler ise belirlenirdir. İşlemleri tahmin edilebilirdir çünkü tekrar ederler. 1964'te John van Neumann, hidrojen bombasının dizaynı üzerine, ordu için yani bir yarışmaya katıldı. INIAC denilen bir bilgisayarla nükleer füzyonun yaklaşması üzerine tekrar eden bir işlem yazdı. Ama gerektiğinde tekrar edebilen rastgele sayıları üretmek için hızlı erişim gerekiyordu. Fakat INIAC çok sınırlı bir dahili hafızaya sahipti ve bu nedenle uzun dizileri kaydetmeleri imkansızdı. Sonuç olarak Neumann, rastlantısallığın yönlerini mekanik olarak benzetmeye çalışan şöyle bir algoritma yazdı. Öncelikle gerçekten rastgele bir sayı seçiyoruz ve buna tohum diyoruz. Bu sayı sesin ya da milisaniyedeki akımın ölçülmesiyle elde edilebilir. Daha sonra, tohumun basit bir hesaplamaya girmesi sağlanır. Bu taneyi kendisiyle çarpıyoruz ve sonra sonucun ortasındaki bölümü alıyoruz. Sonra, bu çıkan sonucu bir sonraki tohum olarak kullanıyoruz ve gerekirse bu işlemi birçok kez tekrar ediyoruz. Bu yöntem orta kare yöntemi olarak bilinir, orta kare ve rastgele sayıların üretiminin sadece bir tanesidir. Düzenin rastlantısallığı giren tohumun rastlantısallığına bağlıdır. Aynı tohum aynı diziyi oluşturur. Sonuç olarak, sözde rastlantısal sayı üretici ile rastlantısal sayı üretici arasındaki farklılıklar nelerdir? İki diziyi de rastlantısal yürüyüşte gösterelim. Hızı arttırana kadar benzer görünüyorlar. Sözde rastlantısal dizi sonunda tekrar edecektir. Algoritma önceden kullanılmış bir tohuma geldiğinde döngü tekrar edecektir. Sözde rastlantısal dizinin tekrar edinceye kadarki uzunluğuna da periyot denir. Periyot tam olarak ilk tohumun uzunluğuyla sınırlıdır. Mesela iki basamaklı bir tohum kullanırsak algoritma bu tohumu tekrar kullanana kadar en fazla 100 sayı üretebilir. Üç basamaklı bir tohum tekrar kullanılana kadar 1000 sayı üretebilir. 4 basamaklı bir tohum 10 bin sayı üretebilir. Eğer yeterli büyüklükte bir tohum kullanırsak, tekrar kullanılana kadar oluşan dizi, trilyonlara ve trilyonlarca basamaklara kadar genişleyebilir. Ama farklılık önemlidir. Eğer sözde rastlantısal sayılar üretirseniz, birçok dizi oluşamaz. Örneğin, eğer Aylin 20 değişiklikle tam rastlantısal bir dizi oluşturursa, tüm olası dizilerin kaymasına neden olacaktır. Bu yığın 26 üzeri 20 sayfa içerir ve bu astronomik bir büyüklüktür. Eğer aşağıda duruyorsak ve yukarıya ışık tutarsak, yukarıdaki insan bunu 200 milyon yıl içinde göremez. Bunu şimdi ailenin 4 basamaklı rastlantısal tohumla ürettiği 20 basamaklı sözde rastlantısal diziyle karşılaştıralım. Şimdi bu, 10.000 farklı ilk tohuma denktir ve bu da sadece 10.000 farklı dizi oluşturulabileceği anlamına geliyor ve bu da olası tüm dizilerin yok denecek kadar küçük bir kısmı demektir. Rastlantısal değişikliklerden sözde rastlantısal değişikliklere geçersek, anahtar alanını çok çok çok küçük bir tohum alanına küçültmüş oluyoruz. Bir bilgisayarın sözde rastlantısal bir dizinin rastlantısal bir diziden farksız olabilmesi için, eşleşme yapabilmek amacıyla tüm tohumları denemesi pratik bir yöntem olmayacaktır. Bu da bilgisayar biliminde neyin olanaklı ve neyin yeterli sürede olanaklı olduğu ile ilgili büyük bir ayrıma neden olur. Bir bisiklet kilidi alırken de aynı mantığı kullanıyoruz. Herhangi birinin doğru şifreyi bulup kilidi açana kadar bütün olası kombinasyonları deneyebileceğini biliyoruz. Ama bu günler sürer. 8 saat için güvenli olduğunu kabul edelim. Sözde rastlantısal üreticilerle yani jeneratörlerle güvenlik tohumun büyümesi sonucu artar. Eğer çok güçlü bir bilgisayar yıllar boyunca tüm tohumları denemeye çalışırsa bunu tam olarak güvenli olmasa da pratik olarak güvenli kabul edebiliriz. Bilgisayarlar hızlandıkça, buna bağlı olarak tohum büyüklüğü artmak zorunda. Sözde rastlantısallık, Aylin ve Baran'ın tüm rastlantısal değişiklik dizinlerini önceden birlikte yaşamalarını mümkün kılar. Bunun yerine gerektiğinde daha kısa tohumlar paylaşırlar ve bunu aynı rastlantısal görünüşlü dizi içinde genişletirler. Ama eğer bu rastlantısal tohumu paylaşmak için hiç tanışmadıysalar ne olur?